Merhaba sevgili Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar. 1 7 Mayıs haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Aslanlar, Güneş Boğa burcunda ilerliyor. Ay ışığını dolunaya doğru büyütecek bu hafta ay tutulması yaşayacağız. Hafta başından itibaren bunun etkilerini hissedebiliriz. Pazartesi günü Ay Başak burcunda olacak. Hesap işleri, para işleri, ödemeler, banka konuları, belki fatura işleri olabilir. Biraz hani daha fazla para konularına odaklanıyoruz. Merkür boğa burcunda geriliyor, güneşle birleşiyor. Düşüncelerimiz, zihnimiz hafta başı itibariyle iş konuları, sorumluluklarımız, geleceğimiz, özellikle para hesaplarına daha fazla odaklanır. Önemli fikirler de üretebiliriz. Görmediğimiz bazı detayları fark edebiliriz. O yüzden zihnimizdeki, zihnimizdeki düşüncelere dikkat edelim burada önemli mesajlar da gelebilir sezgilerimiz de çok güçlenebilir ve Salı günü Ay Terazi burcunda olacak Perşembe akşamına kadar olan süreçte arkadaş ilişkilerimiz biraz hareketlenebilir sosyalleşebiliriz e, gruplar içerisinde ekip çalışmalarında olmamız mümkün e, çalışıyorsak yine iş konularında projelerimizde aktif olabiliriz. Ama hayatın biraz daha keyifli yönleri, sosyal aktiviteler, eğlenceli organizasyonlar filan e, günlük hayatımızda yer alabilir. Ve Perşembe akşamı Ay Akrep Burcu'na geçecek. Perşembe akşamından itibaren enerjimiz biraz daha artık iç dünyamıza yöneliyor, ailevi konulara yöneliyor ve Dolunay etkilerini de hissetmeye başlıyoruz. Dolunayla ilgili ay tutulması ile ilgili detaylı bir video hazırladım. Demet Bağdacı YouTube kanalında izleyebilirsiniz. Önemli bir tutulma tabii ki. Sadece bu haftayla sınırlı değil. Önümüzdeki bir, birkaç ayı da etkileyecek bir tutulma, sabit burçlarımız ve tabii ki sizi de etkileyen bir tutulma. Özel yaşamınız, yaşadığınız mekanlar, ailevi konularda önemli etkiler alabilirsiniz. Bu bir dönüşüm, bir farkındalık dönemi. İşte bir yer değişimi olabilir, taşınma olabilir, aile kurma yuva kurma veya aileden ayrılma, evden ayrılma gibi konular, anne baba sağlıkları, onların düzenleriyle ilgili konular sizin için tutulmada daha fazla gündeme gelir, gelebilir. Sevgili akrepler, aslanlar ve aynı gün 5 Mayıs'a 6 Mayıs'a bağlayan gece yarısı Hıdrellez. Artık baharı karşılıyoruz. Geleceğe dair umutlarımız var. Tutulma krizli bir tutulma olabilir ve üzerimizde gerçekten duygusal baskıları olabilir. Buna rağmen mümkün olduğunca negatiften uzaklaşıp pozitife odaklanmak, mümkün olduğunca olumlu düşünceler ve duygular içerisinde baharı karşılamak çok daha olumlu olabilir. Sevgili aslanlar, hepinize sağlıklı ve güzel bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.